İstanbul'dan Grozlin'e geldik, Çeçenistan'ın başkentine geldik. Ya Çeçenistan Karadeniz'in karşı tarafı, gönül yaramız ve bulunduğumuz yer Kültür Bakanlığı'na kayıtlı Koca İvaliliği olurlarıyla kurulan İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi. Merkezimizde Çeçenistan'la ilgili belgesel görüntü arşivi, fotoğraflar, birçok bilgi, doküman ve belgeler bulunuyor. Ve biz Çeçenistan'la ilgili araştırmalarımızı öncelikle kütüphanemizde yaptık ve daha sonra Çeçen'ye yollarına çıktık, başkent Grozli'ye gittik ve Grozli'den sonra araştırmalarımızı tamamlayarak yeniden arşivlerimizle birlikte kütüphanemize geldik. Sizleri yine belgesel görüntülerle, devralen farkıyla Çeçenistan'a götürüyoruz. Çeçenistan'daki gezimiz tüm hızıyla devam ediyor. Değer izleyenlerimiz, dünya coğrafyasında ile sizlere görev ve medeniye tarihimizin izlerini ekranlara getirmeye devam ediyoruz. Devralem farkıyla ile şu an bir başka gönül coğrafyasındayız. İstanbul'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yola çıktık. Karadeniz semaları üzerindeyiz ve yaklaşık 11 bin metre yükseklerdeyiz. Devralem Farki ile sizleri Kafkasya'ya götüreceğiz ve Çeçenistan'a, Rusya'ya. Çeçenistan, Brozli, Kafkasya, özellikle Çeçenistan ve Çeçenistan'ın başkenti Brozli'ye gidiyoruz. Çeçenistan belgeseliyle Brozli'de karşımızda olacağız. Biz yolumuza devam ediyoruz. iki buçuk saatlik yolculukla Çeçenistan'ın başkenti Brozli'ye ineceğiz. Yollardayız ve ecdadın geçmişte gemilerle gittiği ve bazen de Kara yolunu takip ederek geçtiği Kafkasya coğrafyasına doğru yolumuz devam ediyor Çeçenistan'a gidiyoruz Hem, bu gezi nereye ve gezi kısaca özetler misiniz gezinin organizatörlerinden Mehmet Koçak Bey birlikteyiz evet. ve 10 bin metre yüksekte ve Karadeniz semalarındayız evet. tabii e, şu anda 150 işi olarak eee Havadayız, uçaktayız. Çeşitli meslek kuruluşlarından gazeteci arkadaşlarımız, sanayici arkadaşlarımız, iş adamlarımız, düşünürler, öğretim üyesi arkadaşlarımız Çeçenistan'a doğru yoldayız. Buradaki amaç şu, Çeçenistan'da şu anda 29 tane caminin açılışı yapılacak. Rus uçağı ile geldik buraya indikten sonra her şey bir disiplin içerisinde. 3-5 polisin karşılamasıyla payderpey otobüse bindik ve otobüsten sonra önce bir kuyruğa girdik. İkişer, üçer kişilikler halinde pasaport kontrolünden geçtik ardından valizlerimizi, bagajlarımızı aldık. Bir kuyrukta orada çantalar, valizler tartıldı ve bir kontrolden geçtikten sonra çıktık ve buraya geldik. Grozny'e geldik, çeçenizden geldik. Çeçenistan'ın başkenti ve Çeçenistan'ın ilk cumhurbaşkanlarına savaştan sonra Ahmet Hacı Kadirov İstanbul'a gelir ve Sultanahmet Camii'ne hayran kalır ve Sultanahmet Camii'nin bir benzerini Grozni'ye yapmak ister ve şu an Grozni'deki Sultanahmet Camii'nin benzerinin bulunduğu tam caminin önündeyiz ve cami Hacı Kadirov'un annesi adına yapılmıştır ve caminin muhteşem mimarisi göz ve gönül okşayıcı muhteşem Güzelliğiyle bizi etkiledik Rosnida. Hoş Efendim, Türkçe Şezi. konuşuyorsunuz, sizi bir tanıyalım. <gülüyor> Azka Türk'iz biz ya. Öyle mi? Evet abi. Burada çok Azka Türk var mı? Var abi var. var. Ne kadar? Var? Olur bir. Evet Azka. Ahaska... Bir Türkün olur burda yani. Yönel yaramızı Azka. Sizler Devralem programlarını Azka'dan da tanıyorsunuz. Azka belgeseliyle Devralım ekranlara getirmiştik Azka'yı ve bir Azka Türkü karşımıza geldi. Bize burayı e, Rosnida için kısaca cadar anlatır mısınız? Burası yani böyle büyük ülke ya. Müslüman ülke Müslümana çok yakın ülke milleti çok güzel, mesela yardımcı oluyorlar, ne bileyim işte, yani şu an Ramzan Kadirov cami evet, yaptı. Camiyi. Evet cami yaptı, şu an her ele köy yoktur ki yani her köyde var cami, önceden savaşta yani kalmadı, camileri çok şey ettiler hani bozdular, yıktılar, şu an her yerde cami var yani, onun zati bir niyeti Ramzan Kadirov'un her e, köyde. Her bir mahallede cami yapmak yani. Onun görevi böyle. Evet ve biz de ikin namazımızı bu camide eda edeceğiz. Ve Çeçen, Müslümanlar geçmiş Kafkasya'da şehit olan Müslümanlar Kurulu'na fatiha edeceğiz. <Gülüyor> Selamun <Sessizlik> Rahmetullahi ve Berekatuhu Evet Merhaba Bike Merhaba Bike Çeçen? Çeçen Elhamdülillah Çeçen Çeçen Seyit, ee, Seyit Se Selim Seyit Selim Salman. Selman Selman İsmail Evet Hakikaten <gülüyor> sıcakkanlı Allah. samimi insanlar Önce bizi Arap filan dediler sonra Türk İstanbul deyince samimileştik Allah Allah Allah Alhamdülillah şey, Şeyh Şamir'in Saat erken, zaman dilimi olarak iftarlarımızı açtık. Ama neyle açtık biliyor musunuz? her Erzurum'un cahilini açtık. Yanımızda da bir dost var. Şöyle evet, bak Evet, hakikaten iftar heyecanı, iftar huzuru. Brezilya bir başka, Çeçenistan'da bir başka. Ve bütün hazırlıklar şu an iftarını açmak üzere olan arkadaşlarımız için. Kolay gelsin arkadaşlar. Ustam, ne dersin sen yardımcı? Şuan. Otuz yıldır Ankara'dan Erzurum'dan evliyim. Erzurum'dan evlisin, haa. Evet. Cahkebam'ın asıl ya, diyarı değil Oradan geliyor Evet, elinize sağlık, teşekkür ederiz. Geler söylersiniz Erzurum'a, efendim, baba memleketine. Vallahi herkese buradan selamlar, Nasıl selamlar gidiyor saygılar. Ne kadar zamandır buradasınız? Burada Yaklaşık 2 yıldır buradayım. Buradasınız, her şey bir yerli yerinde, çok yerli güzel. Yerli yerinde, her şey çok güzel. Şöyle azıcık ben de bir kesmeye çalışayım, ne dersiniz? Buyurun, buyurun. Evet. Değerli izleyenlerimiz, Çat'ta, yani Çağ Kebap'ın asıl vatanından. Hayır Çat'ta, Erzurum Çat'ta kesmiştik. Şimdi de Çeçenistan'da kebap kesiyoruz. Ee, iftarını açacak arkadaşlarımız için. Kolay gelsin efendim. Çeçenistan'ı şöyle anlatayım. Ben Çeçenistan'ı iki çeşit tanıdım. Bir bundan 90. yıllarda, hatta 93. Savaş zamanı kapılan bir dönem var. Şimdi ilk defa sizinle beraber görüyoruz yani. Siz daha yüzden, önce gelmiş miydiniz efendim? Ben 1990 yılında 91-93'e kadar burada hem inşaat yaptım hem üst kademedeki insanlarla bir arada olduk. Savaş sonrası da benim faaliyetlerim devam etti. Lojistik olarak, yardım olarak, dış ülkelerden yardım toplama konusunda rahmetli de evin görevlendirmiş olduğu insanlarla çalıştık. Şimdi e, şu andaki durumu görüyoruz. İşte arkadaş gösteriyor. Bina, evet evet, müthiş. Çekti bu Tabi buna yapılıyor. Yani ya, hızla da gelişiyor. Hızla gelişiyor çizgiler. Yani böyle giderse Avrupa'yı aratmayacak bir şekilde olacak inşallah. E, i̇nşallah gelecekte de karışmaz, savaş çıkma dönemi olmadan birlik bir beraberlik olduktan sonra zaten bir şey kalmıyor. kalmıyor. Ki, kalmıyor. Yani. Teşekkür. ederim. Değerli iftarımızı ettik hı hı. ve şu an teravih namazı için muazzam caminin önüne geldik. Selamun aleyküm. Ve <gülüyor> aleyküm Çeçen, Çeçen, Türkiye selam. Selam aleyküm. Türkiye. Allah'u okumak. Allah'u <gülüyor> okumak. Çeçen, Grozny, Grozny, Çeçen Republik. İdersi, ıdersi. Şerde evet. gittik du. Elhamdülillah dik aç du. selam aşır du. Konuş çeçen aç du. Hoş geldiniz. Ad sen You name? İsmail. İsmail. Şu an Grozni Camii'nin içerisindeyiz ve muhteşem mabet. Teravih namazını eda edeceğiz. Grozny'de Merkez camide ve caminin içerisindeyiz. İmam Efendi şu an ağzına devam ediyor. Biz de teravih namazı için hazırlığa başladık ve sapa oturuyoruz. Teravih namazını eda eyledik ve cemaat camiden çıkmaya başladı ve içeride kalanlar, cemaat tamamen camiden çıktıktan sonra içeride kalanlar Kadir'i zikrini cehri olarak icra edecekler. Biz de onları takip edeceğiz burada. yorney Madina Madina Madina Madina Türkiye Türkçe İstanbul ne? Çiçenka. He Çiçenka, Çiçenka. Evet bir güzel hanfendi karabinin namazından çıktı evine gidiyor ve Çiçenle olduğunu çap pat İngilizce de olsa tanımış olduk. Türkiye selam de. Maalesef zikir yokmuş bu akşam, biz heyecanla zikredebilir miyiz, cehri, kadiri zikrini takip edebilir miyiz diye heyecanla camiye girdik ama zikri yokmuş. Negam inşallah bir gün bir başka zaman, bir başka mekanda bu zikri takip ederiz ve biz kültür ve medeniyet tarihimizin izini Grozni'de Çeçenistan'da araştırmaya, izini takip etmeye devam ediyoruz. Çinistan'da ikinci günümüz değerli izleyenlerimiz bugün 23 Temmuz 23 Ağustos 2011 ve Ramazan Şerif'in son günleri ve bu gece arkamızdaki bu otelde Cumhurbaşkanlığı resmi var bu otelde konakladık otel nispeten bu bölgeye göre güzel bir otel ama otelin en önemli özelliği bu gece sahura kalktık burada ve sahur ettik sahura kalktık temcik pilavı vardı yani pilav e, harika bir haşlama çorbası ardından koyun yoğurdu ve salatalar, koyun kebabı, çay ama yoğurt güzel bir e, fincan kasede geldi güzel bir şekilde. Salatalar enva çeşit, e, ekmek türleri ve yeşillikler. Güzel bir tabii çayı unutmayalım. Sabah e, sahur yemeği yedikten sonra kısa bir istirahat ve güne zinde dinç başlıyoruz. Ve bugün yapılacak çok işimiz var Çeçenistan'da Grozli'de. Ve bir delikanlı ile birlikteyiz Çeçenistan'ın başkenti Grozli'de. Efendim merhabalar. Merhaba. tanıyabilir miyim sizleri? Benim adım Halis. Halis Bey. Evet. Kendiniz ya. Türkçe konuşuyorsunuz siz. Kimsiniz? Nesiniz? Abi biz Ağızkalı Türkiye. Ağızkalı Türkiye. Evet. O ne demek? Bir askayı tanıtın bize. Nerededir bu aska? Neresidir? Nicedir? Biz aska şeyden Gürcistan'dan gelmeyiz. Gürcistan'da bizim soyumuz Gürcistan'da. Gürcistan'da. Efendim Aks... sizler askayı devre alem. Ekran devralım kameralar aracıyla devralım programları aracıyla tanıdığınız ilk geniş çaplı belgeseli devralım hazırlamıştı değerli izleyenlerimiz. Ama biz Çeçenistan'ı konuşacağız. Ne işin var Çeçenistan'da? Çeçenistan'da ben e, yaşayırım, e, işte burada çalışıyorum, e, Bora firmada, işte Allah razı olsun işverdiler verdiler, çalışıyoruz. Bir tanıtın bize, bir anlatın e, Çeçenistan. Çeçenistan şu anda normal İyi, sakin, genelleşiyor, güzelleşiyor, bakıyorlar. Peki, çok iş adamı var mı burada Türkiye'den iş yapanlar? Çok, çok. çok Neler yapıyor iş adamları? İşte e, binalar yapılıyor, şeyler, güzellerini. Çok Çeçenistan'ın, Grozny'nin hareketli olduğu yoldan belli değerli izleyenlerimiz. Sayısız arabalar gelip geçiyor. Evet. Yüksek modelli araçlar gelip geçiyor, kaliteli arabalar gelip geçiyor. Evet. Çok kaliteli galiba burada sıkıntı falan yok. Yok yok. burada. de Çeçenistan'a gelmeye korkuyordu ya. Yok şu anda buralar sakin. sakin. Çok çok sakin. O, evet. Her şey yerli yerinde. Yeri yerinde evet. evet. Ee, nasıl ekonomi güzel mi? Ne kadar maaş alır sizin gibi gençler? Ben 25 bin rubla alıyorum. Ya ne demek 25 bin rubla? Kaç dolar, dolar demek? 1000 dolara yakın. 1000 e... dolara yakın. Ha Yanlış bin... duymadım? Yok. Değerli izleyenlerimiz 1000 dolara yakın yani. Evet. 25 bin rubla 1000 dolara yakın. 800 evet. dolar civarı. Neredeyse evet, evet. 1,5 milyar. Evet. Ve biz gence direkt diyoruz. Hadi kolay gelsin sana. Evet, evet, evet. Geçenistan'da savaştan sonra müthiş bir imar faaliyeti var. İnşaatlar yükseliyor, yollar yapılıyor, caddeler açılıyor özellikle e, altyapı yeniden mamur hale getiriliyor. Cumhurbaşkanlığı e, enkazının bulunduğu yer üzerine Kafkasların en büyük camisi bulunduğumuz Cumhurbaşkanı Hacı Ahmet Kadirov Camii yapılmıştı. Hemen o caminin yanı başında gördüğümüz bu alanda da dev gökdelenler, plazalar yükseliyor bir Türk inşaat firması tarafından ve bu plazalar, bu inşaat Çeçenistan'ın nasıl kalkındığının en bariz örneği. Bugün bu kalkınma hamlesi Çeçenistan'ın birçok bölgesinde bulunuyor. Grozny, Çeçenistan deyince o yıkık dökük, savaşta harabe olmuş binalar ve özellikle Grozny'deki o meşhur başkanlık sarayının harabe hali hep hafızalarımızda. Ama tam o harabe sarayın bulunduğu yerdeyiz. Bugün farklı bir muhteşem mabet yükseliyor. Değerli bir dostumuz var. Mehmet Koçak Bey, buraları yakından bilen birisi. Nedir bu? Bu bölgenin bir Encamını bir anlatır mısınız? Şimdi efendim ben savaş esnasında 1995'te Şubat 25'de buradaydım. O süre içerisinde buraları Ruslar işgal etmişti. Uzaktan buraları ve zaman zaman gelip hızlı bir şekilde geçerek buraları gözetliyorduk. krozu bir idi. Tabii burada sembol bir şey vardı. O da Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Devlet Başkanı Sarayı yani. Ee, bu saray bu caminin olduğu yerin yerindeydi ee, ve burada ki e, saray savaşta en çok yara alan bir binaydı. En sonunda Ruslar e, havadan tonlarca ağırlığında bombayı bırakmışlar. Bütün katları deldi. En son katta e, durdu ve batlamadı. Bu da bir mucize olarak Çeçenler tarafından kabul ediliyor. Çünkü Bodrum katta binlerce asker sığın, sığınmıştı. Çatışmaların bitmesini bekliyorlardı ve e, orayı bir e, savaş karargahı olarak kullanıyorlardı. Eğer o bomba batlamış olsaydı binlerce Çeçen asker orada paramparça olacaktı. Dolayısıyla o bombanın bütün katları delerek tam e, son kata gelip e, botrum katta e, orayı delmeden orada kalması e, Çeçenler için bir mucize. Ancak daha sonra savaş sonrasında e, Ahmet Kadirov rahmetli Türkiye'de olduğu süre içerisinde birinci savaşta Türkiye'ye gelerek cihadın ne olduğunu, Ruslara karşı verdikleri mücadelenin ne olduğunu anlatıyordu. Bu esnada gezdiği Sultan Ahmet ve Selimiye camilerinin bir benzerini kendi ülkemde görmeyi çok arzu ediyorum. İnşallah savaş bir gün gider de o camiyi ben inşa ederim demişti. Fakat rahmetli buna ömrü vefa etmedi. Şehadetinden sonra oğlu Ramzan Kadirov, bu e, alandaki Cumhurbaşkanı Sarayı'nı yıktırdı ve onun yerine babasının adını verdiği e, camiyi Hacı Ahmet Kadirov camisini burada inşa ettirdi. Buranın tamamen bütün mimarisi Osmanlı e, sanat e, eserlerine e, e, örnek alınarak yapılmıştır. Selimiye'ye daha çok benziyor. 4 minareli olduğu için Sultan Ahmet 6 minareli. Tamamen Türk mimarları tarafından yapıldı. Ve buradaki büyük bir kısmı, mermer ve diğer işlemeler olan bölümünün büyük bir kısmı Türkiye'de yapılıp buraya getirildi. Daha sonra ise ustalar buraya getirildi, burada yapılmaya başlandı ve böyle mükemmel bir eser ortaya çıkarıldı. İsterseniz hemen zamanı durduralım değerli izleyenlerimiz, geçmişe gidiyoruz. Bakın o bombalanan, yıkılan, yok olan, harabe halindeki Çeçenistan Devlet Başkanlığı Saray Binası'nın enkazı. Sonra da şimdi bugünkü durumunu, bugünkü bulunduğu yeri gösterelim. Grozny'deyiz. Thank you. Yunanistan olunca, tabi savaşlarla alınan yeri olunca bizim camilerimizde sadece telefonla girilmez e, işareti var ama burada tabancayla da girilmez işaretini görüyoruz. Ve bu cami dış ve geniş alanı ile gerçekten e, hoş, gerçekten göz ve gönül okşayıcı. Çeçenistan'da çok sayıda medrese olduğunu öğrendik. Rozni'deki bir medreseye gideceğiz. Orada da görüntüler tespit edeceğiz. Rozni'deki medresedeyiz. Öyle tabelalar, öyle yazılar var ki her şeyi ifade ediyor. İşte Rusya Devleti e, bayrağı, Çeçenistan Bayrağı ve Rusya İslamik Üniversitesi. Rusya İslam Üniversitesi. Biz medrese diyoruz. Evet Rusya İslam Üniversitesi binasının içerisindeyiz. Burası Rusya İslam Üniversitesi, Grozny'deyiz ve kızların, hanımların okuduğu bir üniversite. İşte Çeçen kızlarımız, Çeçen hanımefendiler bu üniversitede eğitim görüyorlar. Ve burası resmi makamlar tarafından Rusya İslam Üniversitesi, kadınlar bölümü, hanımlar bölümü, kızlar bölümü olarak adlandırılıyor ve üniversitedeyiz. İslam school para va yani ismi fiqhli. Bu şeyi burada başındayım diyor. Kaç öğrencileri var? Hep Miel, öğrenci. Şey Meryemek, mi? student, bu, öpşi. O da, öpşi. Student, qobe'a, so <gülüyor> Öğrenciler <gülüyor> var diyor. Daha 200 kişi daha aldık diyor. Şu an <gülüyor> boş grup boş boş şimdi erkekler var diyor o erkekler çoğu erkekler diyor ama kadınlar kızlar az diyor buradan Hangi dersleri okutuyorlar? Mokh, khude, hu uroksho, qalo shekbon. Biz din siyash urokshayir she Konda bütün dersleri var diyor. Üniversite Bizden rehime hudaş da Dün geçen senedeki olan bu grubun şimdi ayrı bir dersleri veriyoruz diyor. Daha eğitim görsünler falan diye. Toplam kaç medrese var bu Türk, e, medrese, <gülüyor> Yüz tane var diyor, medresen. Tam bilmiyorum diyor ama yüz Türkiye'ye ne mesaj vermek ister? Türkler, bu evler, bu Tursa, bu şey, bu soru vermiş. Tursa, ne gittiği Al-Azhar üniversitede, değiştiğinde? Al-Azhar üniversitede de okudum diyor, bir yıldır orada okudum diyor kaykın ton türkoy şimdi diyor ki ilk oraya gittiğimizde ilk bizim olan arkadaşlarımız Türklerdi diyor her bütün Türk millete Allah fikri versinler diyor onlara Allah yardımcısı olsun Allah razı olsun diyecektim diyor bir evet. biz de aynı duyguları çeçen ya için çeçen ve bütün İslam alemi için Türk İslam hmm. Dünyası için okal ediyorlar. Şafii dersi, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Şafii Fıkhı. Evet, evet. Ve Şafii mezhebine mensup geçenler ve şu anda da Şafii Fıkhını, Şafii İslam Akaidini, İslam Amel Akaidini öğreniyorlar. yerden insan manzaralarını da hiç kaçırmamaya çalışıyoruz. Selamun aleyküm. Evet. Çeçen polis. Çeçen? İsmi? Osman. Osman. İsmail. İsmail? İsmail. Okay. Türkiye okay. selam. Türkiye selam. Rozni Stadyumu ve gerçekten güzel mimarisiyle, yeşilliğiyle, geniş alanlarıyla, hele dışarıdaki parkıyla, içerideki çimleriyle, mimari düzeniyle görülmesi gereken önemli bir husus Rozni'de. Gerçekten özellikle haki, bej, beyaz, yeşil, yeşil çok ağırlıkta. Ancak askerlerin kasketi yok. Soruyoruz, neden kasker takmıyorsunuz? Özellikle çeçen askerlerin namaz kılıyoruz diyorlar. Şey nedir? Bunun özelliği ne? Bu şey elbise görevli mi şey? Molla'nın giysisi diyor Molla'nın giysi. Molla mı kendisi? Molla mı? o oturulmalı varsayayım. Yani. O kadar da değilim Sadece diyorum ama okuyorum. Her doğru ama hacamel şey ya. Ahmet Kadir'in şehit olduğu gün olduğu için herkes böyle bunu diyorlar. Ha yani Hacı Ahmet Kadir'in dünyaya geldiği şey mübarek ee, ee, ettiği ee, ee, gün ee, ee. elbise ee, dünyaya gelenler bu şekilde hak elbise giyiyor değil mi? Evet. Şimdi onun şehit sana, olduğu gün için onun için giydik diyor. Bugün kurbanı kesiyoruz diyor. Bugün mi şehit olmuş? Evet. Hangi tarihte? Mas naklanma der. Ne 9. Mayıs'ta. Şey ama onun onun şu anda. Sen <gülüyor> evet. gelirseni <Gülüyor> Bugün doğum günü, ha, doğum günü. Doğum günü tarihi oldu şey, iş. Evet. Evet. Kadiroğlu'nun doğum, doğum günü tarihinde bu tür elbiseler giyildiğini ve molla kıyafet olduğunu öğrendik. Alışveriş merkezleri, kısaca AVM, Çeçenistan'da da e, şahitlik yaptık ve bir AVM'nin içerisindeyiz. Yüz katında sinema salonları, alışveriş, ticaret yapılan yerler ama alışveriş merkezinin altında mescid olduğunu da öğrendik. Çeçenistan'da gözle ve gezimize devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Başka? Evet. Evet, küçücük cep kitapları ilmihal bilgileri Rusça yazılmış ilmihal bilgilerini görüyoruz burada bir alışveriş merkezinde. Evet bir başka Evet. Resimli hem Rusça hem Arapça dini bilgiler, çocuklara verilen dini bilgiler, çalışmalar. Evet. Evet faaliyetleri. Levhaları gösterelim. HVM'de. Evet. Çıkarma, eh, çıkarma bunlar. Ee, ayak, el, boyamalar. ...fazla uzak değil ama biraz gözden ırak, gönülden yakın bir coğrafyadayız, Kafkasya'dayız değerli izleyenlerimiz. Kafkasya'nın kalbinin attığı Çeçenistan'dayız ve Çeçenistan'a geldik. Başkent Grozni'yi adım adım gezdik. Şimdi Grozni'den yola çıkıyor ve Udermes'e doğru yolumuz devam ediyor. 50 kilometrelik yol üzerinde sizleri Udermes'ten baş başa bırakacağız Çeçenistan belgeseliyle. Bir kontrol, askeri araçları, askeri yetkilileri o kontrol noktasından geçerek caminin açıldığı, açılacağı, caminin bulunduğu noktaya doğru gidiyoruz. Evet, sayısız camiler görüyoruz. Ve hepsi de Osmanlı mimarisiyle yapılan camiler. Dört minareli, iki minareli ve Çeçen mimarisiyle de yapılan camilere şahitlik yapıyoruz. Burası Gudermes ve Gudermes'te açılışı yapılacak, caminin açılacağı alana, caminin bulunduğu alana doğru gidiyoruz. Gerçekten müthiş her yer düzenli ama tabii e, güvenlik askerler işin ne kadar ciddi olduğunu da bir anlamda gösteriyor. Evet, arkadan sesi duyuyorsunuz. Mehter çalıyor ve mehter bir başka mekanda, Kafkasya'da, Çeçenya'da çalıyor ve mehter sesiyle caminin açılışı yapılacak. Arkamızda Türk bayrağı, mehter sesi ve Osmanlı mimarisiyle yapılan o muhteşem Budermes Camii. Evet, Çeçenistan'dayız değerli izleyenlerimiz. Hazırlıklar, Çeçenistan Başbakanı'nın tören alanına gelme hazırlıkları ve yetkililer, yöneticiler şu an hazırlıklarını tamamlıyor ve caminin inşaatını yapan Türk firması Alper Sürü Bey de burada ve Çeçenistan Başbakanı'nı karşılayacaklar arasında. Mehterler vurur, bir medeniyetin sesini çınlatır. Evet, Çeçenistan'da mehter takımı, bir medeniyeti, Osmanlı medeniyetini, Osmanlı mimarisiyle yapılan caminin açılışında Çeçen semalarına yayıyor ve mehter takımı Çeçenistan'da. behter çınlatıyor, gudermez Çeçenistan semalarına. Selamun aleyküm. aleyküm selam. Nereden geldik buraya? İstanbul'dan. İstanbul'dan. Efendim bir mehter görsün Çeçenistan evet. ama mehter görürken bir de büyük görsün. Evet. Gerçek mi ya? Gerçek. Gerçek olup olmadığını kontrol tabii, etmek istiyorum. Tabii. Evet. Gerçek büyük. Türk büyüğü ile meşhur ve Gudemez Camii'nin açılış töreni. Neler söylersiniz buradan? Hayırlı olsun tüm Çeçenistanlılara, İslam alemine. Nasıl buldunuz Çeçenistan? Çok güzel. Ben devamlı Devri seyrettiğim için sizi de aramızda böyle görmekten gerçekten kıvanç duydum yani tüllerim gerçekten diken diken oldu sizlerin gibi değerli abilerimi ve de sizin gibi değerli bir TV Devri Alem adı üstünde devre Alem burada olmanız gerçekten gurur verici. Sizi sevgiyle hani ailece izliyoruz. Programınızı kaçırmıyoruz. Saat bir dakikasını dakikası kaçmıyor. Teşekkür ederim. Hadi bir şey de öttür bakalım şöyle bir aşk var. Hadi bakalım. Şey var evet böyle işte devralen bir marka olmuş. Daha haberimiz yok. Kısaltı. Kürkükürk. Kısaltı. Ya мы знаем же Evet. Okay. Birçok yerden caminin açılışına insanlar... Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve rahmetullah Teala ve Merekatuhu. Elhamdülillahi lezî hadâna le îmâne ve l-islam ve şerrâfana bi Resûl-i Muhammedin aleyh. Abzalussalâtu vesselâmu. Ama ba'd, husûl b ve-i oru devletçe şollo sadoluş koyi hal huye sadil Ramazan Kadirov ve diğer yetkililer caminin açılışını yaptılar ve iki rekat namaz kıldılar. Biz de bu açılışı takip ettik Guder Çeçenistan'da. bir devralen programının daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Grozni'deyiz ve şerefimize devralen programı ve Türkler şerefine müthiş bir havai fişek atışları yapılıyor. Caminin at açılışından sonra havai fişek atışlarıyla veda ediyoruz Grozni'ye. Bir başka devralen programında buluşmak üzere Çesenistan'ın başkenti Grozni'den Allah'a ısmarladık değerli izleyenlerimiz.